Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar Kasım 2019'da siz sevgili yengeç burçlarına ne gibi etkiler bekliyor bunlardan bahsetmek için ee, bu videoyu hazırlıyorum evet Sevgili yengeçler, öncelikle Kasım ayına geçmeden önce Ekim ayının son gününde gerçekleşen Merkür Retrosu'ndan biraz bahsetmek istiyorum. Aslında Ekim ayı burç yorumlarında bundan bahsetmiştim. Ee, Ekim ayının son günü gerçekleşmesi sebebiyle esasında bizi Kasım ayında etkileyecek olan bir e, geri hareket bu. 31 Ekim 2019'da 27 derece akrep burcunda Merkür Retro'ya başladı. Merkür'ün retrosuyla ile beraber aslında iletişimle alakalı birçok konuda bir takım aksaklıklar veya tıkanıklıklar yaşamış olabiliriz. Akrep Burcu sizin 5. evinizi yönetiyor sevgili yengeçler. Dolayısıyla özellikle çocuklarınızla iletişimde bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz Kasım ayı boyunca. Bunun yanı sıra riski yatırımlardan kaçınmanızda fayda var. Ee, yeni bir takım başlangıçlar yani spekülasyondan para kazanmak dolardan altından ne bileyim e, başka repodan bilmiyorum yatırım araçların çok fazla ama bu tarz yatırımlardan e, para kazanmak biraz daha zorlaşabilir umduğunuzu bulamayabilirsiniz. Bunun yanı sıra zaman zaman daha melankolik zaman zaman daha hayattan tat almayan bir ruh hali içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Merkür Retrosu bitene kadar geçici bir etki sakin olun. Bu süreçte özellikle çocuklarınızla yönetemediğiniz gündemler veya çocuk sahibi olmak istemeyen birinin çocuk sahibi olduğunun haberini alması veya e, tam tersi bir durumda söz konusu olabilir. Tabi dediğim gibi bunlar e, Kasım ayının son 10 çeyreğine kadar ki sürece kadar devam edecek arkadaşlar. Şimdi Kasım ayı gündemine bakacak olursak 1 Kasım'da hemen Kasım ayının başında Venüs'ün yay burcu transitine başladığını görüyoruz. Venüs e, yay sizin 6. evinizde hareket ediyor demek. Dolayısıyla özellikle iş arkadaşlarınızla e, Güzel paslaşabileceğiniz e, Sohbet ortamları Yakalayabileceğiniz bunun yanı sıra Sağlığınızı daha iyi hissettiğiniz Kendinize daha iyi hissettiğiniz bir süreç olabilir Doğru doktora bulabilir İşlerinizi güzel bir şekilde halledebilir Hayatınıza daha çok güzellikler çekebilirsiniz Bu süreçte hoşunuza giden şeyler Mesela e, biraz dinlenip Biraz hoşunuza giden aktiviteler Gerçekleştirebilirsiniz Venüs'ün yay burcu transiti boyunca um, e, Günlük işlerinizi daha uyumlu bir şekilde idame ettirebilmeniz mümkün gibi gözükmekte. 5 Kasım tarihinde ise sert bir etkileşim var. Hemen hemen Kasım, Kasım ayının en zor günlerinden birisi 5 Kasım. Mars Plüto arasında bir kara açı var. Şimdi Mars'ta Plüto da astrolojide biraz korkulan gezegenlerdir, sert enerjili gezegenlerdir ki modern astrolojide. Plüton Akrep burcunun yönetici gezegeniyken klasik astrolojide Mars Akrep burcunun gezegenidir. Koç burcuyla beraber paylaşırlar bu gezegeni. Dolayısıyla tehlikeli işler, gizli işler, şiddet içeren işler genelde bu iki gezegenden sorulur. Şimdi tabii gözünüzü korkutmak istemiyorum. E, şu anda Mars ve e, aslında Akre, Mars ve Plüto Akrep burcunda bulunmuyor. Mars Terazi burcunda düşük bir konumda, Plüto da Oğlak burcunda e, karahac karahac oluşurken. Tabii Terazi ve Oğlak burcu sizin gibi önce burçlardan biri olduğu için siz de ne yazık ki doğrudan etkilenen burçlardan birisiniz sevgili gençler. E, Oğlak Burcu sizin yedinci elinizde Terazi Burcu ise dördüncü elinizi kesiyor. Bu da demek oluyor ki biraz aile içerisinde huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. Özellikle evli yengeçler e, yuvasında ailesiyle beraber vakit geçirdiği zaman diliminde biraz huzursuz hissedebilir. Tartışmalar, e, münakaşalar yaşanabilir bu süreç içerisinde. Bunun yanı sıra e, aile büyükleriyle bir takım sorunlar yaşanabilir. E, evinizle ilgili bir takım sıkıntılar evliliğinize istirahat edebilir gibi Eşiniz, aileniz, ortağınız, yuvanızla alakalı gerilimler, gerginlikler söz konusu olabilir. Bu süreci yönetebilmek adına sakinliğinizi muhafaza etmelisiniz. Tabi dediğim gibi Mars terazi burcuna düşük konumda ve uyum, uyum arayışında iken biz uyumu yakalayamama, e, dengeyi bozma gibi bir hal içerisinde de bulabiliriz kendimizi. Dediğim gibi 5 Kasım ve civarı günlere biraz dikkat edelim. E, ancak Kasım ayında... E, çok nadir zorlayıcı etkilerin olduğu günlerden birisi 5 Kasım. Bu nedenle aslında rahat bir ay geçireceğiz diye de önden spoiler vermiş olayım. Şimdi 8, 9, 10, 11 Kasım günleri. Oldukça şanslı günler arkadaşlar. Güneşin Akrep Burcu'ndaki transiti ve Güneşin diğer gezegenlerle yapmış olduğu iyicil açılar bizleri olumlu yönde etkileyeceği benziyor. Öncelikle Güneş ile Satürn arasında güzel bir etkileşim var. Bu ikili ilişkilerde biraz daha işleri toparlayabilme imkanı verecektir size. Daha sonra Güneş Neptün arasında güzel bir etkileşim var. Bu etkileşimle de beraber... Biraz daha maneviyatınızın arttığı, yaşam felsefenize yeni bir bakış açısı getirebildiğiniz bir süreç deneyimleyebilirsiniz. Ve daha sonra Merkür ile Pürütü arasında güzel bir etkileşim var. Yine özellikle 5 Kasım civarında ilişkinizin almış olduğu zedeleri toparlamak adına güzel bir zaman dilimi diyebilirim. Ve 12 Kasım tarihine geldiğimizde bir dolunay bizleri karşılıyor olacak. Boğa Burcu'nun 19 derecesinde meydana gelecek bu dolunay. Evet bu dolunay sizin 11. evinizde meydana geliyor. Bu da demek oluyor ki arkadaşlıklarda sonlanmalara gidilebilir. Bunun yanı sıra sosyal çevrenizde bir takım değişiklikler yaşanabilir. Arkadaşlarınızla alakalı bir takım sıkıntılardan sonra bazılarıyla aranıza mesafe koyma ihtiyacı içerisinde hissedebilirsiniz kendinizi. Ve bu nedenlerle biraz sosyal çevrenizin değiştiği, insanlarla sosyal ilişkilerinizin düzenlendiği bir süreç yaşayabilirsiniz. Bunun yanı sıra kariyer gelirleridir aynı zamanda 11. Ev, büyük kazançlar evidir. Bunlarla alakalı da bir sonlanma yaşayabilirsiniz. Belki kariyerinizle alakalı bir ikramiye aldığınız ve emekli olduğunuz gibi değişiklikler de aslında bu kapsamda değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra hayaller evidir. Büyük toplumsal hayaller evidir esasında 11. Ev. Burada da büyük hayallerinizle alakalı bir takım e, farklılıklar yaşayabilirsiniz. E, uzun süredir hayalini kurduğunuz şeylerden bir anda e, vazgeçebilirsiniz. Tabii yaşadığınız olaylar neticesinde farklı bir yola doğru gitmeye karar verebilirsiniz e, gibi e, birçok kararı vereceğiniz. Tabii ki e, yaklaştığımız zaman 12 Kasım tarihine daha kapsamlı anlatmaya gayret göstereceğim bir dolunay. E, özellikle arkadaşlıklarla alakalı. Bir takım sonlanmalar söz konusu gibi gözükmekte. Şimdi 13 Kasım tarihine geldiğimizde güneşle Plüto arasında güzel bir etkileşim var. Bu etkileşimde yine sizin ikili ilişkilerde heyecanı, aşkı yaşayabileceğiniz, eğer bir ilişkiniz varsa ve ciddiyeti konusunda şüpheleriniz varsa... Bu hususta özellikle ilişki ciddi bir boyutu taşıma noktasında adımlar dönüştürücü adımlar atılabilecek bir süreç ve destekleniyor olacaksınız. Belki bir evlilik teklif alabilir, belki karşınızdaki kişi evlilik teklif edebilirsiniz veya e, evli olan bir yengeç burcuysanız ilişkinizde tekrardan heyecanı tutkuyu e, tekrardan e, monotonluğu kaldırarak ilişkiyi aktive etmeyi e, başarabileceğiniz bir süreçte deneyimleyebilirsiniz ve her ne olursa olsun, her ne gelişme yaşarsanız yaşayın. ikili ilişkilere dair inancınızın pozitif yönde etkileneceği bir gökyüzü gelişmesi olduğunu söyleyebilirim. 14 Kasım günü çift etkili esasında. Merkür ile Neptün arasında güzel bir etkileşim varken aynı zamanda Venus ile Neptün arasında da sert bir etkileşim var. Bu da demek oluyor ki özellikle ikili ilişkilerle alakalı olsun, bunun yanı sıra çocuklarınızla alakalı olsun, hayattan Keyif alma noktasında güzel kontaklar kurabilirken aynı zamanda 6. evinizde bulunan venüs ve 9. evinizde bulunan Neptün arasındaki etkileşimde işle alakalı bir takım sıkıntılar yaşayabilme ihtimali de beraberinde getiriyor. Bu süreçte özellikle iş arkadaşlarınızla kurmuş olduğunuz diyaloglara dikkat edin aynı fikirde ve aynı görüşte olmadığınızı düşündüğünüz kişilerle çok fazla görüşleriniz konusunda diyaloğa girmeyin derim. Ve 19 Kasım tarihine geldiğimizde Mars'ın Akrep Burcu transitine başladığını görüyoruz. Mars tabi yönetici gezegeninde dolayısıyla güçlü bir şekilde çalışacaktır. Ee, burada e, Mars'ın aktivasyonu teraziden daha güzel bir şekilde aslında tezahür edecektir. Çünkü Mars e, işlevselliğini tekrardan kazandı demektir. Akrep burcu sizin 5. evinizde Mars'ta 5. evinizde olduğu için özellikle hamilelik, bebek bekleme açısından oldukça uygun zamanlar. Bunun yanı sıra sanatsal bir faaliyete girmek, bir girişim başlatmak kendi başınıza ve kendi yeteneklerinize güvenerek bir adım atmak açısından oldukça faydalı bir süreçtir. Mars akrep süreci. Çocuklarınızla ilgili ani gelişen, hızlı gelişen durumlara şahitlik edebilirsiniz. Ve daha çok eğlenmeye, daha çok dışarılar Vakit geçirmeye kendinizi nasıl eğlendirebileceğinize yönelik e, hareketleriniz ve faaliyetleriniz ortaya çıkacaktır. Şimdi 20 Kasım tarihine geldiğimizde Merkür Retrosu bitiyor. E, ve videonun başında söylediğim şeyler artık tamamlanmış demektir. Merkür 11 derece akrep burcunda düz seyrine başlıyor. Bu 5. evle alakalı çocuklarınız hayattan nasıl keyif alırım? Hayatımı daha nasıl eğlenceli hale getiririm? Yatırımları yatırım, yatırımlarımı nasıl değerlendirebilirim? Sanatsal yeteneklerimi nasıl ortaya koyabilirim? Sorularının cevaplarını bu tarihe kadar bulmuş olmanız veya bu soruları bu tarihe kadar sormuş olmanız gerekiyor ki artık ileriye doğru Geçmiş meseleleri kapatıp yeni meselelere doğru adımlar atabilin. E, bu süreçte artık imzalar atmak, e, yeni başlangıçlar yapmak açısından destekleniyor olacaksınız. Merkür Retrosu zaten özellikle ufak tefek iletişim problemleri, imzalarda, anlaşmalarda, yanlış anlaşılmalarla ilgili e, bazı aksaklıklar çıkarır. Ama onun dışında tabii ki günlük hayatımıza devam etmek durumundayız. Ama yeni adımlar atmamak ve eskileri toparlamayı genel itibariyle Merkür Retrosu'ndan daha çok tavsiye ediyorum 22 Kasım tarihine geldiğimizde Güneşin yay burcu transitine başladığını görüyoruz Güneşin yay burcu transiti ile beraber artık e, ilgi odağımız e, akrep burcu konuları ve 5. evden çıkacak ve 6. eve yönelecek Bu da demek oluyor ki artık günlük işleriniz, iş temponuz, iş arkadaşlarınız, günlük e, hayat temponuzla alakalı gündemler daha çok hayatınıza hedef edilmeye başlayacak ee, bu süreçte özellikle yaşantınıza nasıl sağlıklı bir şekilde yaşayıp yaşamadığınıza biraz daha e, odaklanabilirsiniz. Tabii ki gezegen etkileşimleri bu hususta e, özellikle önem arz etmekte. 24 Kasım'da e, Venüs ve Jüpiter'in yay burcunda kavuştuğunu görüyoruz. Yay burcunun 28 derecesi özellikle dereceyi söylüyorum son derecelerde. Haritanıza mutlaka bakın bu derecelere yakın gezegenler var mı yani yöntemiz. 25 derece yay burcundan 2 derece oğlak burcuna yakın civarlarda gezegenler varsa hemen hemen natal gezegeninizle birleşim yapıyor demektir kavuşum yapıyor demektir. Şimdi venüs ve jüpiter nedir arkadaşlar videonun başında mars ve plüta için söylediğim her şeyin tersini bu iki gezegen için söylüyorum. Astrolojide venüs ve jüpiter iyice gezegenler olarak bilinir. E, jüpiter venüsün bir üst skalası gibidir. Başka boyutları da vardı. Tabi çok kabucu anlatıyorum. Bu iki Yicil gezegenin bir araya gelmesi aslında bir bakıma ikisinin etkisini öldürecekken ama aynı doğrultuda hareket ettiklerinden dolayı ben etkilerinin iki katına çıkacağını yani Jüpiter iki etkili, Venus 1 etkiliyse etkinin 3 etki olacak seviyeye geleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 6. evinizde gerçekleşen bu kavuşumla beraber çok büyük bir şans elde edebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili. Günlük işleriniz, iş hayatınızla, iş temponuzla ilgili iş arkadaşlarınızdan alacağınız bir haber. Ee, dediğim gibi kendi sağlığınızla ilgili veya bir iş başvurusu yapmışsınızdır çok doğum modunuz yoktur ve beklenti içerisindesinizdir onlarla alakalı da olabilir günlük işlerinizi daha güzel bir şekilde idare edeceğiniz çok güzel çok müjdeli ve çok sürprizli bereketli bir etkileşim olarak değerlendiriyorum ben bunu her ne kadar aynı gün içerisinde Mars ve Uranüs arasında bir karşıtlık olsa da farklı evlerde Venüs ve Jüpiter'in kavuşumunu es geçmemekte fayda var diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu süreçte özellikle Venüs oğlak burcu transitine başlamadan güzel bir sürpriz yapıp gidecek gibi düşünmekteyim ben bu buzusu bu tarihleri değerlendirmekte fayda olacak 26 Kasım tarihinde Venüs'ün oğlak burcu transitine başladığını görüyoruz Venüs'ün oğlak burcu transiti ile beraber ikili ilişkilerde daha uyumlu ilişkiler yakalayabileceksiniz daha uyumlu olacak ikili ilişkiler ee, bu süreçte Partnerinizle ilişkileriniz daha ılımlı bir şekilde ilerleyeceğe benziyor. Karşınızdaki kişinin de size karşı daha pozitif yaklaşımları, ilişkiye olan inancınızı artıracaktır diye tahmin ediyorum. Bu süreçte ikili ilişkilere çözüm yolları bulabilir ve birçok yengeç evlilik kararı alabilir özellikle. Ortağı olan bir yengeç burcuysanız da ortaklarınızla alakalı güzel gelişmeler yaşayabileceğiniz bir süreç başlayacak. Her ne kadar venüs oğlak burcunda düşüşte olsa da. Yine aynı gün 26 Kasım günü bir yeni ay var yay burcunda yay burcunun 3 derecesinde. Bu yeni ile beraber artık iş hayatınız, günlük rutinleriniz, sağlığınız, spor rutininiz, sizin günlük meşgul eden, mücadele ettiğiniz her ne varsa bunlarla alakalı yeni bir başlangıç, yeni bir karar evresi, yeni bir hayat planı. Hani böyle güzel bir plan yapıp artık bundan sonra şunu şunu şunu yapmıyorum artık 3 beyazlığa uzak duruyorum artık spora başlıyorum artık şu işe giriyorum iş sorumluluklarımı paylaşıyorum gibi gibi. Artık sizin hayatınızdaki gündem her neyse bu alanlarda yeni kararlar e, vermeniz muhtemel gözükmekte sevgili yengeçler. 27 Kasım tarihinde uzun süredir balık burcunda retro olan Neptünün düz seyrine başladığını görüyoruz. Neptün 15 derece balık burcunda seyrine devam edecek düz olarak. Dolayısıyla tabii Neptün Balık Burcu'nda üretici konumda ama retroyken biraz algılarımızı dağıtmış olabilir temsil etmişe oldu evlerde. Özellikle siz yaşam inancınız, hayat görüşünüz konusunda böyle 3-4 aydır böyle yani hani nereye gidiyor bu hayat, ben bu ne için geldim, inandığım değerler bu muydu, karşılaşacağım şey bu muydu, göreceğim bu muydu falan şeklinde veya seyahat planları veya eğitimlerle alakalı yaşadığınız olumsuz durumlardan dolayı biraz kafanız karışmış olabilir. Artık bunlardan Yavaş yavaş pey düzene giriyor diyebilirim sevgili yengeçler. Ve ayı kapatırken 28 Kasım'da Venüs ve Uranüs arasında güzel bir etkileşim. Bu da iki ilişkilerde ani beklenmedik sürprizli fırsatları beraberinde getirecek. Oldukça güzel bir Kasım ayı. Ben e, 5 Kasım haricinde güzel bir Kasım ayı geçireceğimizi umuyorum. Umarım e, siz de en güzel şekilde değerlendirir ve en güzel şekilde geçirirsiniz bu ayı. E, kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, videoyu beğendiyseniz beğene tıklar ve aşağıda yeni video fikirleriyle ilgili yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. E, bu arada e, videolardan haberdar olmak için bildirimleri açar ve beğenir. Danışmanlık almak istiyorsanız Instagram'dan opikusastolojii hesabına DM yoluyla ulaşabilir veya evrenselkadimbilgeci.com adresinden e-posta gönderebilirsiniz. Her birinize mutlu bir Kasım diliyorum. Hoşça kalın.